MÜZİK Birçoğumuz, günlük meşguliyetlerimiz sebebiyle bizlere sunulmuş birçok şeyin değerini bilemeyiz. Ve bize küçük gibi görünen şeylerin aslında birçok insan için ne kadar büyük mutluluklara yol açtığının farkına varamayız. Ancak hayatımızda önemini yitirmeye başlayan şeyleri buna ihtiyaç duyan insanların hayatına sunarak önemli ve değerli hale getirebiliriz. Aslında ne kadar büyük nimetlere sahip olduğumuzu, kimi zaman bir çocuğun mutluluk saçan göz bebeğinde, kimi zaman beli bükülmüş bir ihtiyarın tebessümünde ve kimi zamansa çare bekleyen insanların gönlünde Hissedebiliriz. Bizler için küçük ama ihtiyaç sahipleri adına büyük olan bu yardım köprüsünde beraber yürüyelim. Göndermiş olduğunuz yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladık. Allah sebep olanlardan razı olsun.